Hayatımız Arapça YouTube kanalının karakter oluşturan, karakter oluşturması hedeflenen çocuk hikaye okumalarını bugün videomuzda da devam ediyoruz. Su ve ney sesi eşliğinde bismillah diyerek başlıyoruz. Kenet Mervetü Merve idi arkadaşlar Merve idi nasıl, neydi du tepki minel elemi teke du tepki minel elemi acıdan ağlayacak halde idi hale gelmişti hani ayağına basmıştı ya ayakların parmaklarına basmıştı teke du tepki minel elemi ke de ve kideen olay yazdı olmak üzere olduğunu ifade eden bir fiil şuru başlama fiili ve şaare bi isti'ai şedidin ve büyük bir öfke büyük bir kızgınlık hissetti ve kere ve düşündüğü kailetenli nefsiiye ve kendi kendine söyleyerek düşündü yehem min bu ne kızanma ne genç kızanma diyor bu Nes değil he alakkun bu Nese ahlakın ahlak olmayan ahlaksız yani yanında ahlak yok davranış, huy, tabiat, karakter la te'arifun bilmiyor Arafı bildi la te'arifu bilmiyor keyfe te'kifu nasıl duracağına fissaffi yani sınıfta nasıl duracağını bilmiyor ya lehe min fethatin aman ne kız ne genç kızmış bu ahlakı yok yani şekillenmemiş ''İnnehe gayrı mühezebetin'' ''Şüphe yok ki o yetiştirilmemiş, terbiye edilmemiş, mühezeb terbiye edilmiş, inceltilmiş, yontulmuş, kibarlaştırılmış. gayr mühezebe, innehe gayr mühezebetin'' o mühezebe değil yani terbiyeli değil kema enha olduğu gibi kema enha olduğu gibi nem tudrik idrak etmedi hata eh hatasına da idrak etmedi av teşuru ve hissetmeli bil esefilehun ve yani yaptığı şeye de teessüf etmedi üzülmedi yani bir üzüntü de duymadı hissetmedi şara Yaşar'ı, sevgili arkadaşlar hissetmek, şuurlu, şuursuz, şuurunu kaybetti. Evet. Kânet mervetü merve'idi, neydi? Gâdibetün cidden. Gâdibeten cidden diyelim. Kânetin ismi ha, merfu haberi de mansup. Min su'adin Suat tan suada karşı gerçekten kızgındı. Fdefaat onu itekledi ve kalet, ve dedi ki ve ve dedi ki ona Şunun sesini biraz kısalım arkadaşlar. Evet. ''Ele <gülüyor> tüdrikine idrak etmedin mi? Fark etmedin mi? Enne kademeki ayağın vekaat bastı ala esabi kademi.'' Sebe parmaklar kademi ayağımın parmaklarına bastığını fark etmedin mi? Laqad almani hada. Bu durum yani senin ayak parmaklarıma basman bana acı verdi. Kafi kifi's saf qif qifa qifu Kif dur demeyin. Stop. Dur. Kıfifi safi sınıfta dur. Bir şeklin sahihin doğru bir şekilde dur. Sınıfta doğru bir şekilde dur. Kâlet <gülüyor> su'adü. Su'ad dedi ki ene asifetün cidden. Ben gerçekten üzgünüm. Felem aksut en u ziki en u ziki ben sana acı vermeyi kastetmedim yani planlayarak yapmadım. Felem ef'al hada an kastin. Felem ef'al yapmadım. Heva bunu an kastin kasıtlı olarak yapmadım. Yani bunu ben kasıtlı olarak yapmadım. Bilmeden, fark etmeden, görmeden. Vestederet ve döndü. Li tanzura bakmak için nehve Merve'tin. Merve Nehve Mervete de diyebiliriz. Çünkü Merve arkadaşlar bayan ismi Cerveti'nin kabul etmez. Ama ayrıca Safa ve Merve tepeleri var. Hem mekan ismi hem de bayan ismi olarak kullanıyor. O zaman Nehve Mervete diyelim. Yani Cer mahallinde ne yapmıştır? Üstün almıştır. Ve kanet safa ve safa idi kızın adı safa tansit dinliyordu ile hadisihime ikisinin konuşmalarını ikisinin konuşmaları ne yapıyordu dinliyordu bakın Kalep Mervetü Merve dedi ki: Sevgili arkadaşlar, hasenen, güzel ene eşuru ben hissediyorum. Bir saadete mutluk hissediyorum. Li enneki çünkü sen i'tirafti bi bi hata Sen hatanı itiraf ettin. Ya yani hatanı kabul ettin, onun için ben bir mutluluk hissediyorum, huzur hissediyorum. Bir, bir hata iki, bir hata iki, evet bir hata iki. Tekrar okuyalım. Qalb merve tu, hasenen, ene aşguru, bir sevadetin, lakin ki, bir hata, iki hatanı itiraf ettin. Ve biliyorum enneki lem tequmi ve bunu lem tequmi yapmazsın. Biliyorum ki yapmadın. Lem, fiilin muzalinin anlamını mazi ve olumsa çeviriyor arkadaşlar. Biliyorum ki sen bunu yapmadın. Nedir bi hada bu şekilde an kasıtlı olarak bu şekilde sen bunu nedir yapmadığını biliyorum. Şaaret hissetti suadu suad bir irtih rahatlık hissetti. Yani bir olay çıkmak üzereydi ki tatlıya bağlandı. Çünkü hata yapan hatasını kabul etti, itiraf etti. Karşı tarafta hatasını anladığını görünce mutlu olur. Bu hikayeden alacağımız hikmet, bu kıssadan alacağımız hisse yazara göre şudur sevgili arkadaşlar. لَا تَنْسَى ebeden en تَقُولَ ''Sen asla ben üzgünüm demeyi unutma.'' Eze ma azite şahsan, İze ma e azite shahsan ma an gayri kasd. Eğer diyor kasıtlı olmadan, kasıt olmadan bir kişiye eziyet edersen, sıkıntı verirsen ne olur? Ve ene asifun dersen ben üzgünüm dersen bu söz ne olur feh ve bu durum yuzhiru gösterir ortaya çıkarır lehu ona enneke şüphe yok ki sen lem taksud kasıtlı olmadığını gösterir yani bilerek taammuden planladığını değil farkında olmadan kazara demek ki sevgili çocuklar yaptığımız hatayı ne yapacağız fark edeceğiz ve ene esifun diyeceğiz ene esifun hepinize hayırlı sağlıklı vakitler diliyorum hoşça kalın arkadaşlar